Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen Burcu Aslananlar Temmuz 2019 astrolojik gündemi siz sevgili aslanlara e, ne gibi etkiler hazırlıyor e, ne gibi olasılıklar söz konusu bu videoda bunlardan bahsediyor olacağım. Evet, e, Temmuz ayı oldukça önemli bir ay. E, belki Ocak ayından beri sürekli olarak e, diğer videolarda söylüyoruz. E, Temmuz ayına e, hazırlık yapıyoruz. Temmuz ayında önemli bir gündem var. Temmuz ayında iki tutulma var. Ve e, Ocak ayından Temmuz ayına kadarki süreç, 2019 yılının bir yarısı Temmuz ayından 2019 yılına kadar ki giden süreç ayrı bir yarısı olarak değerlendiriliyor zira Ocak ayındaki tutulmalardan Temmuz ayına kadar bir gündemimiz Temmuz ayındaki tutulmalardan Temmuz pardon 2019 sonuna kadar ki gündemimiz farklı olacağı benziyor arkadaşlar. Evet Temmuz ayında 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması ve 17 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu etkileri videonun sonuna bırakmayı düşünüyorum ki e, ayrıca bir başlık açabileyim. Şimdi Temmuz ayının gündemine e, hızlıca bakacak olursak Temmuz ayının e, oldukça yoğun bir gündemi var sevgili aslanlar. Hemen 2 Temmuz'da Mars'ın burcunuza geçtiğini görüyoruz. Bununla beraber kendinizi daha cesur hissedeceğiniz, daha girişken olacağınız, daha aktif olacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak Temmuz ayının başıyla beraber. Dolayısıyla siz sevgili aslanlar için oldukça aktif, oldukça girişken olacağınız ve kendinizi dürüstçe ortaya koyacağınız bir ay diyebilirim Temmuz ayı. Hemen yine aynı gün 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yani 12. evinize bir tutulma meydana geliyor ki bunun etkilerini dediğim gibi videonun sonunda anlatıyor olacağım. Ve 3 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Yine sizin 12. eviniz oldukça aktif. Burada Venüs'ün 12. evinize yerleşmesiyle beraber ruhsal olarak biraz daha pozitif hissedebilirsiniz kendinizi. Ruhsal bir arınma süreci içerisinde olabilirsiniz. Eski aşklarınız yeniden gündeme gelebilir. Eski aşkların yeniden karşınıza çıkması, sizi mutlu edecek şekilde karşınıza çıkması veya sizin geçmişle barışmanız gibi gündemleri temsil edebilir Venüs Yengeç boycunda. Ve aynı zamanda 12. ev kayıplarımızı da gösterir. Kaybettiğimiz, zannettiğimiz şeylerin bize geri dönüşünü de gözlemleyebiliriz. Bu Venüs Yengeç transiti boyunca sevgili aslanlar. 8 Temmuz'da ise Merkür'ün retroya başladığını görüyoruz. Yine burcunuzun 4 derecesinde meydana gelecek bu retro. Bu retro ile beraber siz de oldukça etkilenecek olan burçlardan birisiniz burcunuzda gerçekleştiği için özellikle. Ve Mars'ta burcunuzda olduğu için hemen hemen her konuda girişimde bulunmak, aktif olmak isteyebilirsiniz derken Merkür Retrosu ile beraber bazı aksaklıklar, bazı problemlerle de yüzleşmeniz, karşılaşmanız söz konusu olabilir. Bu durum tabii ki biraz can sıkıcı olabilir ancak iki etkiyi aynı anda ne yazık ki deneyimliyor olacaksınız. 8 Temmuz günü oldukça güzel bir gün. Ruhsal olarak kendinizi çok pozitif hissedeceğiniz ve aynı zamanda Kariyerinizle, geleceğinizle alakalı e, önemli bir takım e, kararlar alabileceğiniz, e, özellikle bayan figürler tarafından desteklenebileceğiniz etkiler söz konusu. E, kariyerinizle alakalı e, belki içinizde bazı ön yargılar, bazı e, başaramama hissiyatı gibi duygular söz konusuysa bu duyguların artık e, yok olacağı bazı etkileşimlere açık olacaksınız sevgili Aslanlar. 9 Temmuz'da ise e, Merkür ve Mars burcunuzun 4 derecesinde kavuşuyor. 9 Temmuz'da e, bazı önemli kararlar arefesine girebilirsiniz. Yeni bir takım in, anlaşmalar, imzalar, e, hemen acelece verilmiş kararlar e, çok aktif bir zihniniz ve e, oldukça fazla cesaretiniz olacağı için bu tarz eğilimler içerisinde olabilirsiniz. Ancak Merkür'ün bir gün önce retroya başladığını ve ilk günlerde özellikle... Daha etkin bir şekilde e, retronun etkilerini hissedebileceğimizi göz ardı etmemenizde fayda var. E, daha evvelden verilmiş kararları eğer icraata koyuyorsanız doğru bir gün olabilir. Ancak e, dediğim gibi daha sonradan yani yeni kararlar adına çok desteklenmiyor olacaksınız. Zira merkür retrosu evraklarda, anlaşmalarda, imzalarda, yazılarda, sözleşme şartlarında bazı aksaklıklar. Karşınıza çıkarabilir. Buna bilhassa dikkat etmenizde fayda var ki zaten 9 Temmuz akşamında da biraz sert açılar söz konusu olacak. Günlük rutin işleriniz, dinlenme ihtiyacınız gibi konular arasında bir takım çelişkiler yaşayabileceksiniz. O yüzden 9 Temmuz gününe dikkat etmekte fayda var. Biraz sağduyulu, biraz daha objektif, biraz daha düşünerek, tartarak hareket etmek oldukça faydalı olacaktır sevgili aslanlar. Evet 11 Temmuz gününe dikkat çekmek istiyorum onun dışında. Sabah saatlerinde oldukça güzel bir etkileşim var. Yine yengeç ve balık burcu aksında güzel bir etkileşim söz konusu olacak. Burada spiritüel, psişik güçler devrede olabilir. Burada aklınıza gelen şeyler gerçekleşebilir. Ciddi bir yoğunlaşmayla, doğalarla kendinizi arındırmayla güzel taleplerde, güzel isteklerde bulunabilirsiniz. Enerji olarak oldukça güzel bir enerji olacaktır. Aynı zamanda bazı psikolojik olarak kendinizi yoran sorunlarınız, rahatsızlıklarınız varsa Bunlarla alakalı da şifalanabileceğiniz şifa enerjisinin hakim olduğu bir etkileşim söz konusu. Ancak 11 Temmuz akşam saatlerine kadar bu etkiyi değerlendirmekte de fayda var ki akşam burcunuzdaki Mars ile Uranüs arasında bir sert etkileşim var. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle tartışmalar, aile bireyleriyle alakalı konularda ani gelişmeler, belki evinizle alakalı taşınma durumunuz varsa bunlarla alakalı almış olduğunuz can sıkıcı haberler biraz bu manevi ve ohrevi havayı dağıtabilir. O yüzden akşam saatlerine kadar bu enerjiyi değerlendirseniz daha pozitif olacaktır. Evet 17 Temmuz'da ise Oğlak Burcu'nda bir ay tutması meydana gelecek. Ki Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde sizin 6. evinizde bu tutulmanın etkilerini de sona bırakıyorum. Oldukça önemli, oldukça zorlayıcı bir tutulma. Yine aynı gün içerisinde Venüs ve Satürn arasında bir zorlayıcı açı var. Ki yine sizin 6. eviniz ve 12. evinizde meydana gelecek bu. Yani bu tutulmalar aksı 6. evinizi ve 12. evinizi etkiliyor olacak ki bazı gezegenlerde bunlara destek ve teşvik de bulunacak. Dolayısıyla bu ay özellikle Günlük işlerinizi rayına koymaya çalışırken, sağlığınızı, günlük planlarınızı rayına sokmaya çalışırken bir yandan kontrol dışı bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Ve bu kontrol dışı yaşanacak olaylar sizi dinlenme, kendini geri çekme durumu, hissiyatı içerisine sokabilir. Ancak bu da çok mümkün olacağı benzemiyor. Ama burada sizin olaylarla mücadele etmek yerine. Olaylarla savaş, savaşmak yerine yani sanki bir yer değirmeniyle savaşırmış gibi bunu yapmak yerine biraz durup düşünmeniz, biraz yaşadığınız o maddi manevi kayıpları değerlendirmeniz, kendinize dinlemeniz lehinize olacaktır sevgili aslanlar. Evet yani kısacası 14 Temmuz'da. 17 Temmuz aralığına dikkat etmekte fayda var. Temmuz ayının en zorlayıcı günleri bu 3-4 gün diyebilirim. Bu 3-4 günü eğer hasarsız şekilde atlatabilirsek daha sonrası daha rahat olacak. Sizin açınızdan özellikle ki zaten güneş yavaş yavaş Aslan Burcuna geçmeye hazırlanıyor. 18 Temmuz'da yine 12. ayınızın 17 derecesinde Venüs ile Kuzey Erdüğümü kavuşuyor. Burada 18 Temmuz gününün ekstra önemli olduğunu belirtmek istiyorum ki kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünün biz gezegenle e, tetiklenmesi kadersel bir takım olayların e, göstergesidir. Burada 12. evinizde yaşayacağınız e, o güzel deneyim her neyse artık e, daha maneviyatınıza yönelmeye daha e, olayların somuttan e, soyuta çevresini değerlendirmeye yöneltecektir sizi ki e, somut bir takım donelerle bir yere varamayacaksınız ve e, mecburen e, olayların arkasında görüneni yani görünmeyen tarafı değerlendirme mecburiyeti içerisinde olabilirsiniz sevgili aslanlar ki. Zaten bu tutulmalar sizin biraz daha içe kapanmanızı, biraz daha kendinizi öğlentiye almanızı e, tavsiye ediyor. Olacak ki 18 Temmuz'dan oldukça önemli bir gün. Yine akşam saatlerinde Venüs denetinin arasında güzel bir etkileşim var. Yine 12. evinizi ve 8. Enis tetikliyor. Yani e, bu ay özellikle hiç olmadığınız kadar sevgili aslanlar. Hisleriniz kuvvetli olabilir. Sezgilerinizi lütfen dinleyin. E, sanki e, manevi olarak, ruhani olarak farklı bir boyuta, farklı bir evreye geçeceksiniz gibi. E, bazı şeyleri yaşadığınız bazı olayları farklı bir bakış açısıyla değerlendirme imkanına nail olacaksınız. gibi Bu sert etkilerden sonra bu durum daha çok tetikleneceğe benziyor bu hususun göz ardı etmemekte fayda görüyorum. Dolayısıyla artık tutulma evresinden tutulmanın zorlayıcı açılarından biraz biraz uzaklaşmaya başlıyoruz 18 Temmuz'dan itibaren. Ancak 22 Temmuz'da yine zor bir enerji var. Yine 12. ve 6. ev aksınızı tetikliyor. Burada yine günlük işlerin mücadele ettiğiniz alanların iş ortamındaki pozisyonunuzun, iş arkadaşlarınızın, sağlığınızın size koymuş olduğu ufak tefek engeller biraz can sıkıcı olabilir birkaç gün boyunca. Ama 23 Temmuz'da güneşin burcunuza geçmesiyle beraber artık sahne. Sahne sizin sevgili aslanlar 23 Temmuz'dan itibaren biraz daha artık dışa dönmeye biraz daha çevrenizdeki olaylara reaksiyon göstermeye başlayacaksınız. 25 Temmuz'da 23-24-25 Temmuz'da oldukça güzel günlerden aynı zamanda 26-27 Temmuz yani 23 Temmuz'dan 27 Temmuz'a kadarki süreç. Siz sevgili aslanlar adına oldukça güzel. Burada e, özellikle kalıcı bir takım e, iş başlangıçları yapabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili check-up programlarına başlayabilirsiniz. E, oldukça destekleneceksiniz bu alanlarda. Ve e, bazı e, risk olarak e, görmüş olduğunuz e, yatırımlar varsa bunlara e, kavuşmak adına da güzel etkileşimler var. Ve aynı zamanda çocuklarınız ile alakalı gündemlerde oldukça güzel. Yani çocuk sahibi olmayı düşünen aslan burçları veya çocuk sahibi olan aslan boşlarının hayatında çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ve 28 Temmuz'da Venüs'ün de burcunuza geçtiğini görüyoruz. Yani artık 23 Temmuz'dan itibaren burcunuzda bir gezegen toplanması söz konusu ve iyicil gezegenler oldukça güzel zamanlar başlıyor olacak. Venüs'ün de burcunuza geçmesiyle beraber kişisel bakımınıza önem verebilirsiniz. Her zamankinden daha çok özgüvenli hissedebilirsiniz. Sözünüz daha çok dinlenir olur. E, i̇nsanlar sözünüze daha çok itibar eder. E, oldukça güzel bir etkileşim e, Venüs'ün burcunuza geçmesi de. Burada dediğim gibi e, Güneş'in Venüs'ün ve e, aynı zamanda Mars'ın etkileriyle beraber yeni bir takım girişimler, oluşumlar adına oldukça destekleniyorsunuz. Sadece Merkür'ün retro olduğunu hesaba katacak olursak burada özellikle sözleşmeler ve iletişimle alakalı konulara biraz daha ekstra dikkat gösterin. Sadece Merkür retrosu var diye hiçbir imza atmamak, hiçbir adım atmamak da yanlış olacaktır. Sadece aklınıza yeni gelen projelere kimliğiniz olmalısınız ve aynı zamanda dediğim gibi e, iletişimle alakalı şartlar, e, sözleşme şartları, anlaşmalar bunları daha detaylıca e, üstünkörü değil de daha irdeleyerek değerlendirmelisiniz ki daha sonradan geri dönüşler olumsuz olmasın. Evet ayı kapatırken 30 Temmuz'da 30 Temmuz akşam saatlerine kadar burcunuzdaki güneşle boğa burcundaki Uranüs arasında bir kare açı meydana gelecek. Bu biraz zorlayıcı. 30 Temmuz akşam saatlerine kadar Temmuz ayının son günlerinde en zorlayıcı günlerden birisi olacaktır. Burada özellikle kariyerinizle alakalı konularda ani Durumlar e, tezahür edebilir. Ani gelişmeler e, söz konusu olabilir. E, patronunuzla bir takım tartışmalar olabilir. Devletle alakalı yazışma işlerinizde bazı aksilikler çıkabilir. Biraz akşam saatlerine kadar can sıkıcı olabilir e, 30 Temmuz günü. Ama akşam saatinden sonra burcunuzdaki Mars ve Balık Burcundaki Neptünle oldukça güzel bir görünüm e, meydana geliyor olacak. Burada da e, maneviyatınızın arttığı, sezgilerinizin arttığı bir akşam diyebilirim. 30 Temmuz akşamı ve 31 Temmuz'da kapsayan süreç. Burada sezgilerinize güvenebilirsiniz. Görmüş olduğunuz rüyalar önem arz eder. 30 Temmuz gecesi mutlaka dikkat edin. Oldukça gerçekten sezgilerinizin artacağı bir süreç diyebilirim. Bu sürece. Evet Temmuz ayı detayları bu şekildeydi. Şimdi videonun başında bahsettiğim ve Temmuz ayının hatta önümüzdeki 6 ayın Önemli tarihleri ve önemli tutulmaları ne gibi etkiler getirecek siz sevgili aslanlara bunlardan bahsedelim. Öncelikle sevgili aslanlar siz tutulmalara alışkınsınız. Çünkü 2018 yılında oldukça sert tutulmalarla derin sınavlar verdiniz. Dolayısıyla 2019 tutulmaları sizi çok fazla etkileyemeyecektir 2018'e nazaran kıyasen baktığımız zaman. Şimdi tutulmalar ve güney-kuzey ay düğümleri biliyorsunuz ki aks değiştirdi. Burcunuzdaydı kuzey ay düğümü ve yengeç burcuna geçti ve güney ay düğümü ise tam karşısına olak burcuna geçti. Güney ve kuzey ay düğümlerinin etkisiyle meydana geliyor bu tutulmalar ve dolayısıyla kadersel etkiler oldukça aktif. E, Yengeç Burcu'nda 2 Temmuz'da e, Yengeç Burcu'nun 10 derecesine meydana gelen e, tutulma sizin 12. elinizde meydana gelecek. Yani bu tutulmalar Ocak ayından bu yana gündeminizi değiştirecek sevgili aslanlar ve özellikle aslan burcunun ilk 10 derecesinde hatta 10 ila 15 derecesi arasındaysa yükselen dereceniz daha çok etkileneceksiniz. 12. elinize meydana gelen bu tutulmayla beraber özellikle manevi olarak hissedeceksiniz bu tutulmaların etkisini yani görünen bir yönde değil de görünmeyen gizli bir yönde hissedeceksiniz. Çünkü burada özellikle Artık e, içsel dünyanızda, maneviyatınızda, geçmiş yaşantılarınız, kayıplarınız, önyargılarınız, tabularınız, işlerin sizi huzursuz eden, sizi bunaltan konular her neyse, kafanıza sürekli olarak taktığınız, rüyalarınızda karşınıza çıkan bilinçaltı sorunlarınız her neyse, bu alanlarda artık yeni bir takım adımlar atmak isteyeceksiniz ve yeni kararlar sürecine gireceksiniz. Tabii ki bunlar kadersel olarak olacaktır. Belki belli, belli başlı bir kayıp, belki... E, belli eskilerden kalan bir takım durumların yeniden ortaya çıkışı çıkması eski aşkınızla alakalı bir gündem geçmişinizden gelen yıllarınızdan gelen bazı bilinçaltı kalıplarınız bunlarla alakalı radikal ve değişiklik oluşturacak bazı kadersel olaylar deneyimleyebilirsiniz aynı zamanda ruhsal hastalıklar psikolojik bir takım rahatsızlıklar da söz konusu olabilir veya maneviyatınızla alakalı örnek veriyorum Artık e, daha çok ibadetlere vakit ayırmak isteyebilirsiniz. E, daha çok kendinizi arındırmak, ruhunuza e, şifa bulmak arayışı içerisinde olabilirsiniz. Kendinize daha çok, içinize daha çok yönelebilirsiniz bu tutulmayla beraber ki e, 2019 yılına kadar da, e, 2019'un sonuna kadar da pardon, bu e, aks içinde hareket edeceksiniz. Yani daha çok e, maneviyatınıza yöneleceksiniz. Özellikle e, 2 Temmuz civarında karşılaştığınız kişiler, gördüğünüz rüyalar Size verilmek istenen bir takım spiritüel mesajlar ilahi mesajlar bunları mutlaka not alın arkadaşlar bunlar anlamsız olmayacaktır büyük ihtimalle sizin önümüzdeki 6 ayın nasıl geçireceğinizi gösteren bir takım tiyolar olacaktır. 2 Temmuz'da meydana gelen güneş tutulması oldukça güzel. Kaybettiğiniz, zannettiğiniz bazı gelirlerle alakalı da geri dönüşler olabilir. Kaybettiğiniz, zannettiğiniz bazı kişilerin de tekrar size geri dönüş olabilir. Dolayısıyla burada biraz esasında Ocak ayından bu zamana mücadele verdiğiniz konularla alakalı geri dönüşler sağlanabilir. Ancak 17 Temmuz'da meydana gelen e, tutulma ise biraz e, sert açılar gölgesi altında olacak arkadaşlar. Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde meydana gelecek. Bu ay tutulması zaten biliyorsunuz ay tutulması dolunayları temsil eder. Yani ay ile güneşin karşıt açı içerisinde olduğu ve dolayısıyla Duygusal ihtiyaçlarımız ve egomuz, e, isteklerimizle ihtiyaçlarımız arasında bir çelişki, bir gel git e, genel anlamıyla dolunaylarda temsil edilir. Burada e, bu ayda ile beraber e, 6. evinizde bazı e, duygusal bitişler olabilir. Örneğin çalışan bir aslan burcuysanız, iş hayatında yaşay yaşayacağınız belki bir haksızlık, belki bir... E, Adaletsizlik artık konu her neyse işlerle alakalı bazı şeyleri kafanızda Bitirmenize yol açabilir Günlük işleriniz vardır koşturduğunuz bir tempo vardır Mücadele ettiğiniz bir alan vardır Bununla alakalı yaşayacağınız bazı aksilikler Bazı engellemeler artık Duygusal bir bitiş evresine getirebilir İş arkadaşlarınızdan birinin işten ayrılması veya iş arkadaşlarınızdan Birinin sizin beyninizde Bitmesi gibi bir durumda ortaya çıkabilir Ve sağlığınızla ilgili de bir konu olabilir bu alan Sağlığınızda da bu dönemde Özellikle 17 Temmuz civarında yani 14-20 Temmuz aralığında e, ekstra e, önem gösterin sevgili aslanlar. Çünkü ee, Oğlak burcunda meydana gelen ay tutulması biraz, bizi biraz zorlayacak ki biliyorsunuz Güney Aydınlığı Oğlak burcunda Plüton Satürn Oğlak burcunda e, Oğlak burcu temaları hayatımızda oldukça zorlayıcı ve siz de belki bir müddettir günlük işlerinizi organize etmeye çalışırken sürekli olarak zorluklarla engellemelerle karşılaşıyor olabilirsiniz ki artık tutulmalarla beraber bunlar e, tap noktaya erişiyor ve artık bir takım kararlar evresine geçmek durumunda kalıyoruz ki bu tutulmada bu şekilde tezahür edecektir. Siz daha çok kendi içinize, kendi iç dünyanıza, kendi varlığınıza, kendi ruhunuza, kendi benliğinize yatırım yapmalısınız ki e, bu süreçte daha güçlü bir şekilde e, ayağa kalkabilin sevgili aslanlar. Evet, e, Temmuz ayı gündemi bu şekildeydi. Detaylıca anlatmaya çalıştım. Eğer fırsat bulursam zaten tutulmalarla ilgili ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Çünkü bunlar e, önümüzdeki 6 ayın gündemi. Oldukça önemli. 2019'un. Neredeyse son yarısı bu tutulmalar ekseninde hareket edecek. Ama yine de Temmuz ayında bu etkiler tap nokta olacağı için bu videoda değinmek istedim. Umarım güzel bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.